Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle. 14 Haziran Perşembe günü başladı. 24 Haziran Pazar gününün ikinci maçı, A e grubunun üçüncü maçı olan, Japonya Senegal maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın onuncu günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Japonya takımı ise, Dünya Kupası'na birçok kez katılan ekip, turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, paslı oyunuyla göz dolduruyor. Devam sattığında ise iletişim eksikliği göze çarpıyor. Senegal takımı ise Dünya Kupasına iki kez katılmıştır. Turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, kontura ataklarla rakip savunmayı çok zorluyor. Defans hakkında ise presiyle baskı yapıyorlar ve bu şekilde top çalıyorlar. Peki Japonya ve Senegal maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? İşte detaylar. %28 oranla Japonya kazanabilir. %42 oranı ile de Senegal maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı.